Merhaba sevgili Webtekno takipçileri Bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone 13'ler nasıl olacak ona bakacağız Hepiniz biliyorsunuz daha iPhone 12'ler yeni çıktı. O yüzden bu videoda vereceğim bilgilerin bir kısmı doğru çıkabilir, bir kısmı yanlış çıkabilir, tamamı doğru çıkabilir, tamamı yanlış da çıkabilir. Ama bana soracak olursanız bir %85'lik doğruluk payımız vardır. Biz de isterseniz gelin hemen direkt başlayalım. Öncelikle bu modeli 2021 yılı 2020 gibi olmazsa, yani başımıza meteor yağmazsa, ne bileyim dünyayı zombiler falan filan basmazsa 2021'in Eylül-Ekimi gibi görürüz. Herhangi bir tasarım değişikliği olacak düşünmüyoruz. Cihazlar neredeyse iPhone 12 ailesiyle birebir aynı olur. Yalnız yine arkadaşlar özellikle yurtdışı kaynaklarda şöyle bir şey söyleniyor bu ekran meselesinde Apple farklı bir adım atabilir. Yani bu oranı %80'e 20 de böyle 60'a 40 filan yapabilir. Çok çok büyük bir aksilik olmazsa iPhone 13 mini'nin ekran boyutu 5.42 inç olacaktır. iPhone 13 ve 13 Pro 6.06 inç iPhone 13 Pro Max'in ise 6.68 inçlik OLED ekranlarla geleceğin neredeyse kesin bir bilgi. Bu cihazlarda yani iPhone 13'lerde iPhone 12 ailesiyle boyut olarak neredeyse aynı olacaktır. Burada bir ayrıntı var arkadaşlar. Ekranla ilgili Apple tarafı ana ekranla yani kullandığımız ekranla ekran panelini birleştirmeyi planlıyor. Şirketin buradaki amacı ise daha ince bir ekran boyutunu iPhone 13 ailesine ekleyebilmek. Yine arkadaşlar yurt dışı kaynaklarda ekranlarla ilgili çok ciddi bir dedikodu daha var. iPhone 13 ailesinin ekran tazeleme hızı sonunda büyük bir ihtimalle 120 Hz'e kadar çıkacaktır. Şimdi biraz tasarım bir. Biraz ekran olacak ama çentikle ilgili de bir haberim var. Sizlere büyük bir ihtimalle 13 ailesinde çentik birazcık daha daralacak. Ama çentikten vazgeçmek söz konusu bile değil şimdi. Burada yine tasarım ve ekranı bağlayan bir konu daha var arkadaşlar. O da ekrana gömülü parmak izi okuyucusu. İnşallah özellikle pandemi döneminde maskeler nedeniyle Face ID'de son derece zorluk çeken biz iPhone kullanıcıları iPhone 13 ile birlikte ekrana gömülü parmak izi okuyucuya sonunda kavuşacağız. Yani artık bu iş inatlaşmadan öte bir ihtiyaç haline dönüş lütfen Apple koy şunu. Şimdi biraz ufak ufak kameralar tarafına geçelim yine yurt dışı kaynaklarda analistlerin ortaya attığı bir iddia var. O da daha hızlı bir lens. Ultra geniş açılı lensin f değeri 2.4 iPhone 13 Pro ailesinde bu f değerinin 1.8'e çekileceği söyleniyor. Bu neye yarar? Şuna yarar arkadaşlar lense daha fazla ışık girer bu sayede daha net ve daha canlı fotoğraflar çekebiliriz. Erken dedikoduların yoğunlaştığı bir başka konu ise depolama alanı meselesi. Rivayetlere göre arkadaşlar bu zamana kadar maksimum 512 GBlık model sunan Apple tarafı iPhone 13 Pro Max ailesine 1 terabaytlık bir model ekleyebilir. Geldik bataryalar meselesine iPhone 13 ailesinde 12 ailesine göre daha büyük bataryalar yer alacak. Bunu da Apple tarafı esnek devre kartı adı verilen bir teknolojiyle sağlayacak. Bu ne demek? Yine arkadaşlar esnek devre kartı teknolojisiyle telefonun iç kısmında daha geniş alanlar elde edecekler. Bu açılan yeni alanları ise daha büyük bir bataryayla dolduracağı yine güçlü bir delikodu. Şimdi hep güçlü iddialardan bahsettim. Bir tane de zayıf iddia var arkadaşlar. Zayıf iddia şu iPhone 13 Pro ailesinin 4 kameralı bir dizilimle geleceği söyleniyor. Yani lider sensörünü de eklersek arka tarafta bizi 5'li bir yapı karşılayabilir. Şimdi gelinen hem biraz teknik özelliklerden bahsedelim hem de içeriği şöyle bir toparlayalım arkadaşlar. iPhone 13 mini 5.4 inçlik ekran, 4 GB'lık RAM 64, 128 ve 256 GB'lık modellerle birlikte gelecektir. Fiyatı da yaklaşık $700 yani bunun Türkçe çevirilmiş hali Yani yine 10.000 lira bareminde çıkar iPhone 13 ise 6.1 inçlik bir ekran Bunun dışında tüm özellikleri mini ile aynı olur Diyatı da 800 dolar bareminde Yani yine ortaya 13.000-15.000 bin, bin lira gibi bir şey çıkıyor Geldik Pro modellere iPhone 13 Pro'da 6.1 inçlik 120 Hz tazeleme hızında bir ekran 6 GB RAM, çelik çelçeve, üçlü kamera dizilimi Tabii söylediğim sürpriz olmazsa Ve bir de lidar sensörü yer alacak A15 Bionic çipseti tek tek söylemedim arkadaşlar modellerin hepsinde yine A15 Bionic chipset olacaktır. Pro'da da o olacaktır yani. 128 GB minimum depolama alanıyla başlayacak olan bu modelde 1050 dolar bareminde çıkar. Yani 16 17'lere geldik. Işte. Pro Max'te ise Pro'dan tek farklı nokta olarak 6.7 inçlik bir ekran olur. Bir de yine video içerisinde söylediğim 1 terabaytlık model çıkarsa da bu model bir tek Pro Max'e özel olur. Fiyatı da 1150 dolar falan olur. Böylece arkadaşlar bir iPhone 13 nasıl olacak? Erken tahmin videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Umarız bu videoda aktardığımız bilgiler Eylül-Ekim ayı gibi telefon çıktığında %90 oranında doğru olur. Olmazsa da canımız sağ olsun fakat dedikodular en çok bu bilgilerde yoğunlaşıyor. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bundan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanızda takılan bir şey varsa veya bize iletmek istediğiniz bir şey varsa yorum kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.